Merhaba NESCAM takipçilere, merhaba Android oyun severler, herkese merhabalar. Yeni bir oyun bölüm videosuyla karşınızdayız. Oyunumuzun üstü Contra killer Sniper. Ee, bir tek, iki tek attım. Oyunumuza başlayacağız. Ümerim, ümerim. Contune. Oyunumuz... Ee, Türkçe dil şey, miyor? diye tahmin ediyorum. Bakmadım ama. Kermi'ye diye tahmin ediyorum. Oyunumuz Krasik e, Sniper oyunu. Silahlı bir oyun. Sniper oyunu, silahlı oyun. Başka alternatif yok zaten. Neyse. Bilmiyorum ben geçiyorum böyle, heh. Oyun biraz para tuzaklı bir oyun. Counter Strike Global Offensive oynayanlar bilir. Bazı silahları alabilmek için money basmanız gerekiyor ki manny yoksa ha ah, bastım ha sunucu gone bridge yes all right ha bölüme geçebilmek için bu sıraya sahip olmanız gerekiyor diyor. Biz o sıraya sahip olduk şu an. Ah. Evet. Şuna basıyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz. Elim, all animals uh, to add once diyor. Ulan o değil. Oğlum ben böyle ki. Bu ne? Al. Ha, buradan nişan alabiliyor Böyle yaparım benden nişan alırım. Yer nerede? Yes, all right. Ya biraz şeyler zor oluyor ama e, tabletle oynadığım zaman bu oyun daha zevkli ve hale alabilir. Ben bilgisayar üzerinden oynadığım için mouse ve şey tuşlara basmak biraz zor oluyor. O yüzden siz bu oyunu tabletten oynayın. You are detective. Güzel oyun, e, işi işi güzel. Ya yani bu tarz oyunları sevenler e, tavsiye ederim. Oyun ilerledikçe farklı silahlar veriyor. Farklı silahlar satın almanız gerekiyor. Farklı silahlar satın da e, Chave almaya başlıyorsunuz diyebilirim. Ooo. Sniper. Güzel. Bir dakika. E, üç adam var. Şuna bir bakayım. Şu bir. Şu iki. Alright. Ben bu oyunu oynadım bilmiyorum ama. Sanmıyorum ya oynayacağımı. Aa o adamı indirmem yeterliymiş. Ötekini indirmeme gerek bile kalmadı. Ha bu adamı öldürmem gerekiyormuş zaten. Eliminated. Level up 2. Yes. Ooo oh, saçlarım da şekilmiş ha. I mm ıh. -hmm. My wife, your wife, team fight, England. Mm -hmm. Neyse. Çoculus sonraki bölüme. You weapon contracts will get more dangerous over time. sometimes required to increase the power of your weapon. Ay. Ah. Işte. Uh, yes, all right. Uh. 10 dakikayı tamamladıktan sonra bitireceğim daha, daha da oynamam daha da davasa gelmem, plant the bomb bomba kurmamı ben, bomba mı kuracağım yok artık, bıçak atacağım <gülüyor> yapar bunu bir sana İnşallah. Oppa, ne kadar bunu? Alright, koş koş koş koş koş koş. Oh my god! Hey, naptın? Naptın? De mi? Başardın mı? Yaptın mı görevi? Yaptım. Yaptım. Yapacağım. Yaptım. Yapıyorum. Yaptım. <gülüyor> claim, claim, claim. <gülüyor> yes. Hmm. Ben bu oyunu sevdim ya. Seri yapmam ama. Sevdim yani. Sevdim seni Papotiya. Oo. Ne yapçam? Hmm. Yine ki ne yapacak? Bu ki nasıl satılan lan manyak. Neyse. Şurada görevler açıldı. Hmm. It's ol in Bütün düş Düşmanları öldür. Bu ne? Upgrade. Upgrade neden? Yapamıyorum. Ha upgrade'i 102'ye çıkarırsam... ...şey olacağını söylüyor. Hmm. Ateş Rory time, ee, şarjı değiştirme zamanı süresi, damage için yok. Can change, For atış hızı, atış, atış ile ihtiyacım yok benim ya, damage veya bu verdim gittim. Şimdi play diyebiliyorum. <gülüyor> to do talk it. Hedefi öldür. Öldürürüz. Sıkıntı yok. Bende. Şu altına da hasta oldum ha. Fena. Evet. Hedefi öldür dediğine göre. Bizim hedefimiz kim? Hop saklanma. I'm sure I mean, yeah, yeah. Geri döndüm, hmm, ufak bir oda ne oldu sanırım, yes all right. İnşallah adam kaçmamıştı bu arada. Ee, düşmanımız kim bizim? Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Kim olamayız mı düşmanımız? Ben gelecek mi? Yoksa... Çık. Çıkar kapayı. Bu da sana olsun. Nuhu. Ya kiminle uğraştığını sanıyosun lan. You detected attack. You are attack. Başarının kilidi açıldı. Eyvallah. Evet bu oyun böyle baya devam eder çünkü baya keyifli bir oyuna benziyor. Ee, ben fazla uzatmayacağım. Ee, eğer oyunu beğendiyseniz. Iıı. Ee... Neydi, oyunu beğendiyseniz indirip oynayabilirsiniz, oyunun ismi Contra Killer, Sniper, ee, Android'de bulabilirsiniz, Google Play'de bulabilirsiniz, oynamak isteyenlere buradan duyurulur. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok, öyle nasıl kalırsak bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, İyi oyunlar, eğlenceler.